Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda da analitik geometriyle ilgili yeni nesil sorulardan çözmeye çalışacağım dostlarım. Farklı kitaplardan aldığım soru tipleriyle birlikte olacağız inşallah. Hadi bir bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi ilk sorumuz diyor ki, Şekildeki Türkiye haritasında İstanbul, Ankara ve Hatay'ın koordinatları verilmiştir. Tamam. Haritadaki her bir birim 45 kilometreye karşılık gelmektedir. Buna da eyvallah. Şimdi Alperen diye bir kerata var. Hatay'dan İstanbul'a Ankara aktarmalı bir uçuş yapacak. Yani ne demek istiyor? Hatay'dan Ankara'ya gidecek. Ankara'dan da İstanbul'a gidecek diyor. Buna göre ne kadar mesafe kat etmiştir diye bir soru soruyor. Şimdi dostlar işte ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipi. Gerçek hayatla geometriyi harmanlayıp da sorduğu bir soru sormayı çok seviyor ÖSYM. Buradaki olay şu. Siz şimdi Hatay'la... Ankara arasındaki mesafeyi geometriden kaç birim olduğunu bulacaksınız. Yani iki nokta arası uzaklık yapacaksınız dostum. Formül şöyleydi. İki noktanın x'ler farkını alıyorduk. Yani 20'den 11'i çıkarıyorum 9 ve karesini alıyorum. Artı eksi 5'ten 7'yi çıkarıyorum eksi 12 ve karesini alıyorum. Ve burada da şöyle demiştik konu anlatımında. Yani uzun uzun karelerini alıp toplamayın. Özel üçgen var mı diye bakın. Bakın 9, 12 cevabınız hipotenüs olacak 15. Yani Hatayla ile Ankara arası 15 birimmiş. Peki gelin Ankara ile İstanbul arasını ölçelim şimdi de. Bakalım geometride kaç birime denk düşüyor. Hemen 11'den 3'ü çıkarttım 8. Karesini aldım. 7'den 13'ü çıkarttım. Eksi 6 ve karesini aldım. Bakın bu da 6, 8, 13 geninden 10 birim çıktı. Burası da 11. Demek ki bu Alperen toplamda 25 birimlik bir uçuş yapmış arkadaşlarım. 25 birim. Acaba bu 25 birim. Gerçek hayatta kaç kilometreye denk düşüyor? Amca da bize demiş ki sorunun içerisinde bir birim 45 kilometredir. O zaman 25 birim kaç kilometredir diye soruyorum. 25 çarpı 45 geliyor. Galiba 1125 yanlış hatırlamıyorsam bu sorunun cevabı siz çarpar bölersiniz. Geçtim bir sonraki soruya. Yine güzel ÖSYM'nin sevdiği bir soru. Bakın sorunun başında iki nokta arası uzaklık formülünü de vermiş. ÖSYM'de yapar bunu kardeşlerim. İnşallah bilmediğiniz bir formülün şeyini yazar oraya, formülünü yazar oraya arkadaşlar diyelim. Şimdi soru diyor ki iki nokta arasındaki uzaklığı oransal olarak hesaplayan bir program var diyor. A ile B arasındaki mesafeyi bakın şu A ile B'nin arasındaki uzaklığı 25 metre olarak ölçmüş gerçek hayatta. Buna göre diyor D ile C arasındaki uzaklık acaba kaç metredir diye de bize bir soru soruyor dostlarım. Burası gerçek hayatta kaç metredir diye soruyor. Şimdi biz önce A ile B arasındaki uzaklığın geometride kaç birim olduğunu bulalım. Hemen Eksi 3'ten 5 çıktı, eksi 8'in karesi geliyor. Artı 2'den 8 çıktı, eksi 6'nın karesi geliyor ki bakın 6, 8, 13 üçgeninden hiç uzatmadım bu işlemi. Cevabını 10 buldum. Demek ki 10 birimlik geometrideki mesafe gerçek hayatta. 25 metreye denk düşüyormuş. Peki gelin şimdi C ile D arasındaki uzaklığı da bulalım hadi dostlarım. Hemen X'lerini çıkartalım bunların. Eksi 7'den 3 çıktı. Eksi 10'un karesi diyelim. Eksi önemli değil. 28'den 4 çıktı. 24'ün karesi. Bakın bu da 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı. O zaman 26 olacak. 13'ün 2 katı. Burası demek ki 26 birimmiş bize diyor ki 10 birim gerçek hayatta 25 metredir. Acaba 26 birim gerçek hayatta kaç metredir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Doğru orantını kuramen içler dışlar çarpımını yap soruyu bitir ya da hocam onun yarısının 5 katıdır bu yarısının 5 katını almış o zaman ben de 26'nın yarısını alıyorum 13 5 katını alıyorum 13 çarpı 5 65'tir deyip cevabı Edirne'den paketliyorum dostlarım. Evet kenar uzunlukları 9 ve 12 birim olan dikdörtgeni köşegenini kesmiş şöyle yerleştirmiş gelin biz de buraya yerleştirelim şimdi burası 12 burası 9 12 ve 9. Dik üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Dostum şimdi şu d2 noktasının koordinatları 0'a 12'dir değil mi y ekseninin üstünde. B2'nin koordinatları ise 9'a 0'dır. E hocam bir de üçgenin bu köşesi var orjin 0'a 0. Hadi gelin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım. G1'i yazıyorum buraya arkadaşlarım. Neydi ağırlık merkezi? 3 köşeyi topla 3'e böl. X'leri toplayalım 0, 0, 9, 3'e böldüm 3, Y'leri toplayalım 12, 0, 0, 12'yi 3'e böldüm 4, G1'i buldum. Şimdi sıra G2'de yeşil üçgenin ağırlık merkezini bulacağız şimdi. Şu B1 noktası eksi 12'ye 0 noktasıdır. D1 noktası 0'a eksi 9'dur. Orjin zaten bizim orjin. Hadi x'leri toplayalım. 0, eksi 12, 0. Eksi 12'yi 3'e bölersem eksi 4. Y'leri toplayalım. 0, 0, eksi 9, 3'e böldüm, eksi 3. Bana da bu ikisi arasındaki mesafe soruluyor. G1 ile G2 arasındaki uzaklık hemen kök içinde x'leri çıkart. 3'ten eksi 7 çıktı, eksi 4 çıktı pardon. 7, karesini aldım, 49. 4'ten 3 çıktı. 7 karesini aldım. 49. 2 tane 49 geldi arkadaşlarım. 2 çarpı 49. 49 dışarıya 7 diye çıkar. Ama 2 içeride paketlenir. Cevap Denizli'den geldi. Geldik bu soruya. Çok klasik bir sorudur dostlarım. Her soru bankasında karşınıza çıkabilecek bir soru. Kare var. Bu soruyu iki yolla çözebilirsiniz. Ya analitik geometriden çözersin. Ya da benzerlikten çözersin. Şimdi bu kare ise... Bunun bir kenarı A birimdir deyip Şuraya da A Şuraya da 6-A'yı yazdığımda Bak Thales amca yapacağım kardeşim Bu adamın şu dörtlük kenara paralel olduğunu görüp Thales yapıyorum Hemen 6-A'nın tamamına oranı 6-A'nın 6'ya oranı eşittir A'nın 4'e oranı diyorum A'nın 4'e oranı Buradan 6A eşittir 24 eksi 4a. 10a eşittir 24. A eşittir 12 bölü 5 çıktı. Karenin alanı hemen karesini aldınız. 144 bölü 25'ten paketledik. Güzel bir soru. Kürşat dik koordinat düzleminde bir adet dikdörtgen ve iki adet paralelkenar kenar şeklindeki bölümün k harfini temsil etmiş. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Gelin şu önce şu dikdörtgenin alanını bulalım dostum. Bakın şu noktanın apsisi 2. Yani y'ye olan uzaklığı 2. Ordinatı yani x'e olan uzaklığı 8. eşini şimdi bu da dikdörtgen. Tabii ki bunun da apsisi 2 olacak. Yani a kesinlikle eksi 2'dir. Burası 2 olacak çünkü dikdörtgen olduğu için. Şurası da 10. Ben bakın şu dikdörtgenin alanını buldum bile kardeşim. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 18 çarpı 2'den bir 36 var elimizde. Artı. Şimdi şuranın alanını bulalım. Dostum bak bunun y'si 5, bunun y'si 3. Yani şuradan aşağı indirdiğim diklik 3, buradan aşağı indirdiğim diklik 5. O zaman şu araya kaldı 2. Bak bunun y eksenine uzaklığı şurası da 5'miş. Yani şu paralel kenarın yüksekliği 5'miş arkadaşlarım. E tabanı da 2, 5 çarpı 2'den 10 geldi bu paralel kenarın alanı. Sıra geldi şuna. Şimdi bunun da şunun ordinatı eksi 5 demek ki şurası 5 birim. Bunun ordinatı 7 demek ki şu ara 2 birim. Bunun da apsisi 4 yani şu y'yi olan uzaklığı 4. Bakın bu paralel kenarın yüksekliği 4 tabanı 2 4 çarpı 2'den 8 geldi. 36 46 54 sorunun cevabı Bursa'dan patladı gitti geldik buna dostum konu anlatımında da söyledik ya, ya da daha önce çözdüğümüz birçok soru da söyledim eğer koordinat düzleminde eğik kare görüyorsan hiç düşünme şöyle dört köşesinden de geçen büyük kareyi sen çizeceksin çizemedim şöyle çizeceksin ve bileceksin ki dört tane üçgen çıkıyor bak karşına dördü de eş şimdi a'nın koordinatı altıymış D'nin koordinatı 8'miş. Bak bu eşleri de şöyle yap. 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8. Sırası hep böyle gidecek. Bize neyi soruyor? C'nin koordinatları dostum. C'nin y eksenine uzaklığı 8. Demek ki apsisi 8. X eksenine uzaklığı toplamda 14. Demek ki ordinatı 14. Ama bölgeye dikkat et. Dördüncü bölgedesin kardeşim. Y'nin Y'ler eksi, X'ler artı. O yüzden buraya da eksi çaktım. Koordinatları toplamını soruyor. İkisinin toplamı eksi altı yaptı. Paketledim, geçtim. Aha bir eğik kare daha gördüm hocam. O zaman artık hocamın sözünü dinleyeyim. Hiç düşünmeden hemen şu işlemi bir kere yapalım değil mi? Etrafından geçen şu büyük kareyi bir çizelim. Evet, şimdi bildiğimiz C'nin apsisi 2'ymiş. Yani şu Y'yi olan uzaklığı, şu kısmı 2 Ordinatı 6'ymış. Yani şuradan aşağıya indiğin diklik 6'ymış. C'den aşağıya inen. Şimdi bunlar eş üçgenlerde. Hocacım şunun kısa kenarına A dedim. Şurası da A çıktı. Dikdörtgenden burada bir A var. Bunun uzun kenarı A artı 2 ise bununki de A artı 2'dir hocam. Şimdi bu üçgenler eş olduğu için kısa kenarı A ise hepsininki A. Şöyle A. Uzun kenar a artı 2 ise hepsininki a artı 2. Dostum bak 6 neye eşit oldu? 2 a ile 2'nin toplamına. Demek ki a buradan 2 gelecek. Neyi soruyor bize? A noktasının koordinatları çarpımı. Şimdi a'nın apsisi şurası. Yani küçük a. 2. Ordinatı şurası. Yani x'e olan uzaklık a artı 2. Yani 4. O zaman A'nın koordinatlarını yazıyorum. 2'ye 4 ama bölgeye dikkat. İkinci bölgede x'ler eksi olacak. Çarpımları eksi 8'dir. Paketle gelsin. Çok güzel bir soru arkadaşlarım. ÖSYM'nin sorduğu bir sorudur. Diyor ki mavi boyalıyla kırmızı boyalı bölgelerin alanları eşittir. 13 tane kareden oluşmuş. Şimdi toplam burada o zaman 13 birimlik bir alan var. Demek ki bu kenar 2'ye böldüyse bunun altında kalan mavi bölgenin alanı da 13'ün yarısı, üstündeki alanda 13'ün yarısı. Yani şu alttaki mavi bölge 13 bölü 2'lik bir alana sahip arkadaşlarım. 13 bölü 2. Şimdi bakın bu alttaki kısmı öyle güzel bir üçgene tamamlayacaksınız ki ya da bir şekle, üçgen olmaz şart değil dörtgen de olur. Genelde üçgene tamamlıyoruz ama. Şimdi alanındaki değişiklikleri asla es geçmeyin ama. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Güzel bir şekle tanım şey yapacağım, tamamlayacağım. Şimdi bir kere öncelikle şu iki tane kareyi silip şuraya ekleyelim arkadaşlar. Buradan sildim, buraya ekledim. Bir değişiklik var mı alanda? Yok. 13/2 yine. Sadece şuraya 3 tane daha kare ekleyelim dostlar. Bakın 1 2 3 birimlik 3 tane kare ekledim. Yani artı 3 ekleyelim. Yeni alan ne oldu? 2 kere 3, 6, 13 daha. 19 bölü 2 çıktı. Şuradaki üçgen oldu bakın. Hem güzel bir şekil oldu. Şurası çok güzel bir şekil üçgen. Bildiğim bir üçgen geldi. Alanını artık kolayca bulabilirim. Çünkü bakın burası 5 birim. Şuraya da x diyelim. 5 çarpı x bölü 2... 19 bölü 2'ye eşit çıktı. Demek ki 19 bölü 5'miş benim x dediğim uzunluk. Peki bana a'yı soruyor. A şurası. A ile x'in toplamı 5 birim değil mi arkadaşlarım? A ile x'in toplamı 5. Yani a ile 19 bölü 5'in toplamı 5. O zaman a neye eşit olacak? 5 eksi 19 bölü 5'e. Yani a eşittir. 25'den 19 çıktı. 6 bölü miş a dediğimiz uzunluk. Hadi öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın dostlar.